Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sunar. Herkese merhabalar. Şifa Kapısı canlı yayında birlikteyiz. Bugün 24 Şubat saatler 16-15'i gösteriyor. Yaklaşık 1 saat yakın sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk yayınımız Şifa Kapısıydı ve çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte. Her perşembe sizlerle buluşacağız. Konumun uzmanlarıyla birlikte doğru bilgileri bu ekranda Şifa Kapısı'nda sizlerle buluşturmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün ilk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen Hoca.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 hem de kadınlarımızın bu sağlık sorununda 3. sırada yer aldığı notlarını elimizde, izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Hemen soralım, neden bu kadar tüm dünyada sağlık sorunun 3. sırasında yer alan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle de Tanısına geçmeden önce kişi kendinde neler hissediyor ki erken teşhisten faydalanması adına, kaliteli bir yaşam sürmesi adına neler söyleyeceksiniz? Sözü size bırakalım. Evet, özellikle iki tane sorumuz var burada. Evet. Bir, neden daha sık görüyoruz? Çünkü artık kolon kanseri giderek modern çağ bir hastalığı haline geldi. Neden?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 genetik risk faktörleri özellikle ailede çok olması bir takım sendromlara sahip bir aileden olmak bir takım iltihaplı bağırsak hastalıklarından daha önce olması gibi birçok nedenler riski arttırıyor ama çağımızdaki özellikle sigara, alkol beslenme koşulları özellikle işlenmiş etin çok fazla kullanılması ve şişmanlık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 ee, özellikle buna ilişkin konuşalım istedik. Ee, belirtilerine gelirse de, evet ikinci hocam. sorumuz buydu ee, sevgili Gülay. Belirtiler, kolon nedir önce? Ben hep bunu açıklayarak devam Lütfen etmeyi hocam. düşünürüm. Belki kişilerin hiçbir zaman işte yakınlarında veya herhangi bir nedenle kolon kelimesini hiç duymadı. Kolon eşittir kalın bağırsak demek. Kalın bağırsak bizim sindirim sistemimizin,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 Diğer şikayetlerde karın ağrısı gelir. Yani karın ağrısı bir huzursuzluğu karında, bu karnın herhangi bir bölgesinde olabilir. Sıklıkla alt bölgelerde oluyor ama hani işte üst, yani sağ üstte, sol üstte, bunlar da bağırsan neresinin tutulduğuna göre veya metastaz durumuna göre yeri değişebilir. Özellikle makatta doğru vuran ağrılar da olabilir. En başlıca bizim gördüğümüz belirtiler bunlar. Ama örnek e, diyelim ki kırıcı yere sıçradı sağ e, yan ağrısı e, şeklinde gelebilir. Yani sağ karnın sağ tarafına doğru ağrıyla gelebilir. Bazen sarılıkla gelebilir. E, çıktığı yine yani sıçradığı yere göre de ek şikayetlere neden olabilir. Evet şimdi e, az telefonlarımızda e, anons edelim. E, almaya başlayalım. 02-12 alan kodu.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 Ee, tek başına her zaman yeterli olmayabilir ama devam eden maalesef pek çok hastamızda e, kabızlık çok fazla hani kişiler e, hep oluyordu diyerek öteleyerek geliyor en önemli belirtilerden bir tanesi de dışkıda kan tabi bu asıl e, kişilerin çok e, gecikmesine neden oluyor özellikle gençlerde basur yani dışkıda kan var e, işte nasıl olsa benim basurum var basurum kanıyor deyip, aylarca, yıllarca tanının gecikmesi neden oluyor. Dışkı, dışkıdaki kan da kabızlık ishalinden sonra en önemli belirtilerimiz arasında, büyük abdest, işte kolon kanseri belirtileri arasında. Ee, bir hafta, 15 günü geçmiş, tüm anormal şikayetler, aslında sadece bağırsak kanseri için değil, tüm kanserler için geçerli. Ee, geçmeyen şikayetlerde mutlaka hekim yardımı almak gerekiyor. Doğrudan kolay gitmek gerekmiyor. Kabızlığın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 bu da giderek e, tabii ki yani riskimiz yüz, bir katsa 4'e çıkartıyor, 16'ya çıkartıyor. E, risk katsayı arttırarak e, riskimizin arttığını gösteriyor. Bu nedenle de bu ailelere artık biz genetik danışmanlık öneriyoruz. Özellikle de genetik danışmanlık neticesinde öz, özellikle belli mutasyonlar varsa mutlaka tarama, yani düzenli taramaları öneriyoruz. Aileden bir kişi de kolon kanseri varsa o ailenin yine de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 Şimdi sorunun içerisinde iki tane soru olduğu için ilk sorumuzda ilk sorumuzda sorumuz yaşam tarzı, yaşam yani tarzı. onunla ilgili söylemiştik mutlaka şişmanlık dahil yani çağımızdaki birçok faktörün kolon kanserine etkettiğini söylemiştik. Bununla ilgili de tabii ki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 Değişik yöntemler de kullanılır ama dünyada genel toplum taramalarında gaytada gizli kan ve kolonoskopi, özellikle de kolonoskopi ülkemizde 10 yılda bir olarak halk sağlığı tarafından kabul görür. Biz kendi onkoloji hastalarımızda takipte taramalarımız daha farklıdır. Özellikle kolon kanseri tanısı almış ve tedavi almış hastalarımızda ameliyat öncesinde eğer tam bir şekilde tümör kolonoskopi yani endoskop cihazının bağırsağın daha ilerisine geçmesini engelleyecek kadar büyükse o zaman ameliyat de yapılmak durumunda kaldısa ameliyattan sonra ilk 6 ay içerisinde hastanın en iyi olduğu bir durumda tüm bağırsağın endoskopiyle yani kolonoskopiyle tekrar bakılmasını öneririz. Ondan sonra da özellikle önceden yapıldıysa da 1. yılda kontrol kolonoskopi yapılmak zorundadır. Hastanın hiçbir şikayet olmasa bile 3. yılda ve 5. yılda da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 Bu da artık günlük pratiğimizi değiştirecek. Yani evre 3'te de cerrahi kadar asil, yani gerekli ve öncelikli tedavi olarak belki cerrahin önüne geçtik diyebiliriz. Evre 4'te de, yani evre 3 rektumlarda radyoterapi önemli bir tedavi parçasıdır. Evre 4'te de kişiye göre, tabi cerrahiden, radyoterapiden fayda görmekle birlikte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 Belirli özellikle şu ilaçları kullanırken şu gıdalar tüketmemesi gerekir dediğiniz gıdalar var mı diye de soralım. Evet şimdi özellikle tedavimiz bitti ve eve gidelim yani takip takip kontrollerini çağırdığımız hastalar ayrı ama genel olarak tedavi verirken de hastalarımıza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 ee, şeyleri vardır, kitapları vardır. Hani ismini söylersek e, reklam şeyine giriyor diye. Ee, hemen her ilacın altında yazar Greyford. Çünkü Greyfurt e, bazı ilaçların karaciğerdeki metabolizmasını arttırıyor, bazılarını engelliyor. Bu nedenle de Greyford, e, en, e, Niye yani, evet, aslında, evet tedavi bizim çalışmasın. tedaviler sırasında alınmaması gereken başlıca meyvedir veya yiyeceklerdendir. Onun dışında da bizim aslında yeme dediğimiz şeyler normal bireylerin de sağlıklı olabilmesi için dikkat etmesi gereken yani meyve suları, gazozlar bir takım işte gazlı içeceklerin tamamı özellikle glisemik indeksi yüksek karbohidrattan zengin beslenme şekli bunlar işte aşırı şerbetli tatlılar tüketmek Çikolatalar, rafine şekerden yapılmış bir takım tatlıları sık tüketmek gibi. Bunları azaltmak gerekmekte. Bunu hani sadece sen işte tedavin bitti. yani tedavi, Mesela hasta tedavi bittiğinde, hocam ben bunları artık yapabilir miyim? Yani bu aslında bizim yaşam boyu bir prensip şeklinde. Ee, yaşam prensibi haline gelmesi Gelsin gereken e, şeyler ve sağlıklı bireylerin de dikkat etmesi gereken durumlar. Ama işte kemoterapisi bitti veya biz koruma tedavisi olarak eve örnek kolon kanserinde hap tedavisi daha az kullanıyoruz. Ee, öyle bir şey de vermiyoruz. Yani herhangi bir medikasyon dediğimiz ilaç tedavimiz yoksa kreye yiyebilir tabii ki diyoruz ama yine de o e, tedavi sırasında verdiğimiz diyet önerilerini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 ne bileyim, işte salam, sosis vesaire işlenmiş et ürünlerini, mangal partilerini bunları bırakacak. Yani normal hayat dediğimiz şeyde bunlara dikkat ederek normal hayatına devam etmesi gerekecek. Burada ister istemez hepimizin yaptığı...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 Yayabileceğini veya bulaşıca, hani bulaştığında bir şey olabileceğini. Halbuki bunlar kişinin vücuduna giden herhangi bir radyasyonu olmayan e, ilaçlar. Onun içinde etrafa bir zararı olmuyor. Peki vücuttan çabuk atılıyor mu diye soralım. Bu Özellikle pompa sistemiyle gidenlerin çoğu çabuk atılıyor. Ama pompa sistemiyle verilmeyen diğer ilaçların bir kısmı çok uzun sürelerde e, atılıyor. Yani bazen hani...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 Kabızlıkla başladı dikkat edilmesi gereken diye daha sonrasında belirti olarak tekrarlayalım e, televizyonlara yeni açan izleyicilerimiz olabilir şişkinlik e, devamında olabilir mi hocam ya da ne Tabii, yani ne yani diye sorulması e, şimdi eğer belirtileri hızla yeniden gözden evet, hocam. E, bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler kabızlık ishal veya bundan değişen e, şekilde sırada olması e, büyük abdeste kan gelmesi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 İlk yayınımıza değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Fatma Şendi haftaya yeniden Şifa Kapısı'nda görüşmek üzere alassma ettik. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.